Bugün biraz gradyan öğrenelim. Daha önceden kullandığımız fonksiyonu kullanacağız. Çünkü grafiğini ve kısmi türevlerini biliyoruz. f y eşittir x kare artı x y artı y kare. Şimdi bunun gradyanını alacağız ve sonra gradyanın anlama hakkında biraz konuşacağız. Gradyanı iki boyutta alacağız ve birazdan bunun da ne demek olduğunu anlayacaksınız. Bunu istediğiniz kadar boyuta çıkarabilirsiniz. Bu vektör diferansiyel işlemcisini kullanıyoruz ters üçgen. F'nin gradyanı, F'nin x yönündeki kısmi isinin birim vektör i ile çarpımı. Bu i'nin x yönündeki miktarını veriyor. Artı F'nin y'ye göre j yönünde kısmisi. Eğer daha fazla değişkeni olan bir fonksiyon varsa devam edebilirsiniz ve türevin her yöndeki miktarını o yönün birim vektörü ile çarpabilirsiniz. Şimdi bu ne demek? Bir başka açıdan bakarsak bunu şöyle de yazabilirdik. F'nin gradyanı f y'nin x'e göre kısmisinin i yönünde yazılması. Burada yalnızca notasyon değişik. Artı f'nin y'ye göre kısmisi çarpı j birim vektörü. Bu notasyon sebebiyle birçok kişi bu delta simgesini şöyle anlıyor. Aslında ayrılma ve büküm öğrenince de tutarlılığını göreceğiz. Şöyle tanımlıyor. i yönündeki x'e göre kısmi türev artı j yönündeki y'ye göre kısmi türev. Eğer bunu 3 boyutta uygulamak isterseniz bu problemi uyarlayamayız. Çünkü şu anda 2 boyutta çalışıyoruz. Çünkü 3 boyutlu bir yüze uyarlasak da z'ye göre kısmi çarpı k vektörünü alabiliriz. Ve böylece n boyuta genişletebiliriz ama görsellemesi, görselleştirmesi zor olabilir. Aslında bu yaptığımızın ötesi biraz zor görsellenir. O zaman bunun anlamı nedir? Anlamına girmeden önce hesaplamasını yapalım. F'nin gradyanını hesaplayalım. Fonksiyonumuzun gradyanı x'e göre kısmi türev. Bunu bulalım. 2x artı y bu fonksiyonun x'e göre kısmi türevi ve bunu i veya x yönünde çarpıyoruz. Artı y'ye göre kısmi türevi ki bu da 2y artı x. Bunu kısmi türevle ilgili iki videoda daha önceki iki videoda hesaplamıştık ve bunu şimdi j yönünde çarpıyoruz. Bu neye benziyor? Bu vektörün bileşenleri neler? i yönünde 2x artı y nedir? Bu vektör neye benzer? J yönünde 2y artı x neye benzer? Bunların grafiğini çizdim. üzerine çalıştığımız yüzeye bu noktaları ekledim. Bunlar yazılımın vektörleri göstermek için seçtiği noktalar. Burası x ekseni. Bunu döndürebiliyorum, aşağı çekebiliyorum, çevirebiliyorum, süper. Bu doğruya paralel olan şu x eksenindeki vektör değil mi? İşte bu noktada gradyanı hesapladım. Bu vektöre göre. Vektörün uzunluğu, fonksiyonun veya yüzeyin veya z'nin x'e göre kısmi türevi. Ve vektör x yönünde çünkü uzunluk i birim vektörüyle çarpılmış. Yani bu vektör z'nin x'e göre kısmi türevi çarpı o noktadaki i birim vektörü. Böylece o noktadaki kısmi türevi bulduk. Uzunluğu bu kadar. Yönü i yönünde veya artan x yönü. Benzer olarak şuradaki vektör, umarım görebiliyorsunuzdur. Biraz büyüteyim şunu. Eksenleri de göstermek isterdim ama hatırlarsınız bu x yönü, bu y yönü veya j birim vektörü ile aynı yön. j birim vektörü y ile aynı yöndedir. Ve uzunluğu z'nin o noktadaki y'ye göre kısmi türevine eşittir. Uzunluğu bu. Ve simetri görmüştük. Buna göre bu vektörün uzunluğu ile şu vektörün Uzunluğu aynı. Bu iki vektörü topladığınız zaman bu vektörü elde ediyorsunuz. Dikkat ederseniz bu vektörlerin z boyutu yok. X ve y düzleminde yön gösteriyorlar. Bu neden ilgimizi çekiyor? Gradyan, z boyutunda azami eğimi ulaşmak için x y düzleminde izlemeniz gereken yönü belirtir. Veya başka bir açıdan bakarsak, hatırlarsanız x'e göre kısmi türev, x yönünde eğimi veriyordu. Y'ye göre kısmi türev y yönünde eğimi veriyordu. Bu kısmi türevi her yönde alabiliriz. Ve gradyan size en yüksek eğimin elde edileceği yönü verir. Şimdi biraz şekli uzaklaştırayım çünkü eksenleri görmenizi istiyorum. Eksenler burada. Bu yönde gidersem azami eğimi elde ediyorum. Bu yönde gidersem z şu şekilde artıyor. Bunu biraz döndürelim. Ölçeğini değiştirmek istemiyorum. Size şöyle göstereyim x, y düzleminde bu yönde gidersem maksimum z'yi elde ederim. Bu yönde gidersem en yüksek yukarı doğru eğime ulaşırım. Gradyan bize maksimum yukarı doğru eğimi verir. Ve gradyan z'nin sabit olduğu her kapalı eğriye dik olacaktır. Evet, neyse bu konuya daha çok girmek istemiyorum. Şimdi geri dönelim. Belki grafiğin altından bakarsak daha net görebiliriz. Bu noktaya bakarsak buradaki vektörün uzunluğu x yönündeki eğimi veriyor. Bu vektörün uzunluğu da y yönündeki eğimi veriyor. Bunları topladığınızda gradyanı elde ediyorsunuz. Gradyana göre x y düzleminde şu yönde giderseniz, dikkat ederseniz z yok. Bu vektörlerin tanımladığı düzlem hala z yönünde düz. Eğer x, y düzleminde şu, bu, bu yönde giderseniz, z'de birim başına azami artış sağlarsınız. Şimdi, x, y düzleminde bunun nasıl göründüğüne bir bakalım. Tepeden grafiğe bakarsak renkler nerede olduğumuzu gösterir. x, y düzleminde bu yönde hareket edersem, z'de maksimum artış elde ederim. Buradaysam, Dikkat ederseniz x bileşeni y bileşeninden çok daha fazla. Bu nedenle x yönünde biraz daha fazla yol almalıyım ki z'deki maksimum farkı elde edebileyim. Başka bir şekilde düşünelim. Bir tepenin üstündeysem, gradyan, tepenin her noktasında en hızlı şekilde tırmanmam için gerekli yönü gösterecektir. Veya hangi yönde tepenin eğiminin maksimum olduğunu gösterecektir. Bu tepeden daha çok kaseye benzedi ama neyse. Şöyle döndüreyim. Umarım şu ana kadar anlattıklarım mantıklı geliyordur evet bu konuda biraz daha düşünmenizi istiyorum. Birkaç gradyan hesabı daha yapacağız ileride mekaniğini daha iyi anlamak için. Ama bence mekaniğinden ziyade sezgisel olarak anlamak daha zor. Ama anladığınızda her şey çok mantıklı gelecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.